Da o duruyor mu Kendi anam babamın evine, oğlumu yap kadın. Kendim burada yaşayan. Annenin babanın evinde neler yaptın Meryem teyzeciğim? Kaç kardeştiniz? Dört, dört kardeştik. Ana, o zaman ne yapılıyordu? Bahçepası, koyun gütmek, inek danası, hepsi vardı babamın evinde. Onlarla uğraştık. Okula gittin mi Meryem? Fesacı? Ne var, okula gideydim keşke. Keşke okula gideydim. <gülüyor> Cahillik benim, cahilin. Göndermediler mi? Okul yoktu o zaman kızım, okul vardı. Okul büyük ama ben büyük kızıydım ama onları yollamadılar gari. Okul yoktu o zaman. Dedi ki nav okuyuyo. işte başladı, anakuluna başladı bu. Ömür boyunca okuyacak. Kaç yaşında evlendin Meryem teyzeciğim? Yaşım bile bilmedim. 15-16 yaşında evlendim. O zaman küçücükten eve riyalardı, küçükten gelini diyalardı. Yusuf amcamla bir aracı sayesinde mi evlendiniz? Nerede gördünüz birbirinizi? O zaman aracı helemi vardı? İstemeye geldilerdi. Anası değiliz istemeye geldi. Kardeşleri vardı onlar. İstemeyle oluyordu. O zaman öyle aracı görücü olmuyordu. Uygun görüyordu onlar Hı -hı, seni? Hepimiz bir köydeyiz. Gördük birbirimiz canım. Düğünün nasıl oldu? Anlatır mısın? Neler yapıldı düğününde? de? Düğünümde ne yapacak? O zaman düğünler nasıl oluyordu canım? Yemek kuruluyordu. <gülüyor> El şey oldu. E, nasıl olacak? Gelinlik giydin mi Meryem teyzeciğim? Gelinliksiz mi giydin? Ocağım tabii gelinlik. Nasıldı ama? Beyaz şimdiki gelinlikler... Beyanlık, beyaz değildi canım. Üç etek tipi değil mi? Onlardan hmm. giymişsin de. Ee, keydim o zaman şey Enterdon vardı <gülüyor> na. Enterdon. Onlar keydim. Yüzüğü. Bayramak gibi kırmızı şeyler vardı. Yelekle giyiyordu başına. O zaman öyle adet idi. O da benim bir koşuna giderdi. Şın şın bir şairler öyle kavut, ananın altın pul. Atıla mı gelin geldin Meryem teyzeciğim? Atıla atıla. Atıla geldim. Bu atlarla geliyormuş. Öyle anlattın öyle değil mi? Çeyizlerimizde. O zaman motor, araba yoktu. Tabii eşeciye sardılar geldiler. Eşek vardı. Bir gün evli geldi. Pırtın eşek. Bir ters günde gelin geldi. Yusuf amcamla evlendiniz. Ee, neler yaptınız? Beraber evlendikten sonra hangi işlerle uğraştınız? Böyle tağlayla. Talayla uğraştık. Nasıl geçti o zamanlar eski? İyi geçti. İyi geçti. Öyle günümüzdeyi geçti. Çok şükür hidi de iyi geçiyor. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Evlendiğimizde onlarla uğraştık teyze. tabii canım. Oradan. Çalıla, çocuğuyla, bağlı talayla uğraştık. Kaç tane çocuğun oldu Meryem teyzeciğim? Altı, altı çocuğum oldu. İkisi öldü. Yedi dördü dünyada var. Ne işler yapıyor? Evlatların yanında mı? Evlatlarım yanımda çiftçi. Çiftliğiyle uğraşıyorlar. Baba ile talayla uğraşıyor. Baba amya ile. görülür. Onlar da ki. Çocukların hepsi devellerde mi Meryem teyzeciğim? Torunlarım mı? Dışta torunlarım mı? Kızım mı? Onlara selam söyle. Ne zorluklar gördünüz Meryem teyzeciğim? yaşamınızda şimdi mesela her şey çok bol ama eskiden öyle değildi su yoktu mesela öyle değil mi makineler yoktu o zaman neler yaşadınız o bu daha da deli aklemir megarı o zaman tabii lambalar yoktu sular yoktu de çocuklarım ufadı o zaman çektik zorlu çok şükür hindi de varlığı da gördük hepsini çektim ben gördüm ben öyle oraya dereye gitmedim. Kendi işimde, bu yaşa kadar kendi işimde kocadım gittim. Yani. Sen Bahat Hale'ye gitmedin mi? Bahat giderdim canım. Bahat gittim de öyle. Kendi işimizi şey, yaptık efendim. Başka dışa çalışmaya gitmedim. Kendi işimiz işledik. Ne mutlu. Geçiminiz nasıl Yusuf amcamla? İyiydi. İyiydi, iyi geçindik. Bu evde hiç dövüş çekişi şey olmazdı. Ya ben dövüştüm, çekiştim, ya bütün ürünlerimle küstüm, dövüştüm, ya kızım gelinim dövüştü, küstüştü hiç. Benim oğlanlarım hele hiç hiç öyle bağırıyorlar, benim gelinlerim hele bir kusludur. Oğlanlar bağırıyor, gelinler. Sen bağırttırmıyorsundur ama gelinlere değil mi? <gülüyor> Bağır, Bağırttırmadığım zaman dolayı canım. Tabii gelinlerim de iyi canım. Tabii eskilerin bir sözü vardır. Oğlum iyi olacağına, gelinim iyi olsun değil mi? Tabi tabi, 27 yıl oldu bu gelin el benim evime. 27 yıldır hiçbir birbirimize kötü söz söylemedik. Ne mutlu Anayla var. kız bile söyle. Ötek gelinim de Avrupa'daydı, iyi geldiler ha. Tamam? mı? girişinde, bir yüksek bina onların, şimdi kövde yoklar değil İstanbul'a gittiler böyle. Evlatlarınla geliyorlarmış, yanımda duruyorlarmış değil mi senin her zaman? Ne mutlu sana bir arada. Yanımda duruyorlar. Akşam gidiyorlar, sabah geliyorlar. Yanımda oluyorlar. Hacı'ya gittin mi Meryem teyzeciğim? Gitmedim. Gitmedim. Yusuf amcam vefat edeli ne kadar oldu? 21 yıl oldu. Çocuklarım yalınız kalmadı, hiç yalınız kalmadım. Pekala, şimdi ne söylemek istersin Meryem teyzeciğim? Eskiden evlilikler mesela, sen de Yusuf amcamla çok iyi geçinip uzun sürmüş hep evlilikler. Ama şimdi gençler biraz öyle değiller, değil mi? Ne söylemek istersin? E ne söyleye? elindeki gençlere? Söz mü geçiyor. Geçenlik gençleriniz diye. Dinlemiyorlar değil mi Meryem hmm. teyzeciğim? Gidel e ne kaldı canım benim? Ne diyorsun siz birbirinize? Sen gene de söyle teyze, onlar buradan bilmesin. Ne söylemek istersin? Söyle yani gençlere ders olsun senin. Biz şöyle yapmıştık da iyi geçindik. De, görsünler senden. Ben kendi şeyime söz geçiriyorum evimin içine. Yani dışarı söz geçiremem de söylemem de. Şimdi kimler dinlemeye sana? Evimin içindeki kim onlara söz geçiririm ben. Onlara geçirebildin mi? Geçirin. Seni dinliyorlar o zaman. Dinlemezler mi canım? Ne mutlu sana? Dinlemezler mi? Oğlum kızım da mı dinlemeyecek gari? Dinlemeyen dinlemiyor Meryem teyzeciğim. Hep var canım. İyi de var, kötü de var da. Benim evlatlarım sağ olsun. Çok şükür, iyiler. Çok güzel yetiştirmişsin o zaman. Seni de saymışlar, sevmişler. Gari. Yetişlerinden olmuyor da açıkta kursakta olmalı kursakta. Açıkta kendinden oluyor. Çocuklar bilmeyenden söze bakmaya. Şimdi nasıl geçiriyorsun zamanını? Neler yapıyorsun? Ben bir şey yapmaya, ben bir namazlıların bir teslim çekerim. bir yemek yiyecekler zaman, fırına yemek kondum, oturun başına yiyin. Ben bir şey yapmaya. Bunlar işler başla geli, geller telefon derler, çay koy diye bir çay koydun. Bunlar gelesi ya. Ben hizmet işlemeyeyim, ya bana Ne mutlu sana. bana götürmezler. İyi evin içinde böyle geçip gider ömürüm. Allah razı olsun evlatlarından da. Sa sağ olsun, Allah. Allah razı olsun. İyi değil ki Onların ömrünü Allah ben ay kızım. 7 tane kardeş. ikisi kaldı, iki kız kalmış. Devellerlisin, burada buralısın. Burada doğduk. Babamız, dedemiz hocaydı, koca hocaydı, heyram. İşte orada yok hadi vardı. E eh, hanım hepsi geldi geçti kız Erken yaşta kaybetmişin anneni. Sallanıyor da benim kardeşim ya bu işte o da kız. E eh. neler yaşadın çocukluğunda erken yaşta kaybetmişin anneni. Her der gördük her zevet çektik kadın hanım gün boyunkü. Biende bir ayağımız tutmuyor, elimiz tutmuyor. İşte e eh, yara çıkacağımızı Mevla biliyor. Ne yapalım kızım? Ne işler gördün annenin babanın evinde? Neler yaptın? İşte iyi, bahçelere, tarlalara gittik kızım. Çapa ile horna uğraştık, işleyeceğiz. Bir ömür uğraşayım. Eh, can anam işte. Kaç yaşında evlendin ümmü nenem? 16. Nenede mi? Güne başımdan değil. Burada da buna 8 baş kişiydi. Ekmek bunun teyi yemedik kız. E, ee, e diyeceksene. Ne çisak diyecek boş. Dedem vefat mı etti? Ay ağrıyordu ki o. 4 sene yattı. Daha sonra öldü bari. Wartı o gittse 2 sene oldu, öyle Düğünün nasıl oldu? Hatırlıyor muyum minenecim? Düğünün nasıl oldu düğünün? Düğün evvel hay kızım çalgıyla oldu. Davul geldi, sopuna geldi, bir hayvana minderledi. Öyle, öyle oldu bu boyu kar vardı düğünde burda bi sopa yoğudu çok çektik anam çok çektik yokluklarla mücadele edip bu ana geliniyor dimi yokluk anam yokluğdu hindi ne var çok şükür her şey bol kızım ve dağzımızın tadı yok yok anam Eh yavrum, Allah sizlere ömür müsün kızım. Biz ki geldi geçti gari. Dedemle ne işler yaptınız evlendikten sonra? İşte bu şeyle araziyle uğraştık, ne işleyeceğiz ay kızım, okul cezalı yok. Okutmamışlar ikisi de. Bunu da okutmadı, beni de okutmadı Okul yok o zaman. Hı ı. Hoca ikisi de. Biz ama sonrasında okum demediler. Hizmet, hizmet işledim. İşte böyle geldik, geçtik anam dünyadan. Kaç evladın oldu ümme neneciğim? Altı tane oldu. ikisi öldü kızım. Bir oğlan, bir kız ufakına. Dördü kaldı. O da bir de öğretmen oldu, öldü. Üçü var. Bir de denize de ayakları hiç tutmaya, kakamaya oturuyordu öyle. Orada bir oğlanla bir kız var. Ölenin Gazi Gil İngiliz öğretmeni, gelinim, Beke'yi. Bir cez kızım işte. Babanne gel buraya, babaanne gel derdi yavrum. Ben de evde durmuyor kızım, bir de ben telaş oluyor diye. Ney ee, be öyle Ne mutlu sana, 90 yaşındasın. Uzun sağlıklı ömür versin Allah daha da. Niye borçlusun buna eskiden? Çok şükür anacım çok şükür. Eee evet, yaşta tabi bu dert olacak. Olmama kulak duymayı hay kızım. İşte böyle burada oturuyor ne yapar. E anacım ne diyeyim. Dedemle nasıl geçinirdiniz İyi miydi dedem? İyiydi kızım iyi. Allah'ımın tersi hiç bir dövüşü çekişmedik. Hiç dövüşmediniz mi? 40 sene yaşadık. Hiçbir sen ben demeden gitti. Eh kadın ana, diyelim. Şimdi yalnız kaldın. Şimdi yalnız kaldın. Kaldım. Ahir bu kızım. Anam. Yine adamla arkaya kalmasın. Onları kim bakacak ay yavrum burada bir küva öyle. İrezille, zul bulunmayan Hindi gelenler Gelene çarpıcı oluyor. Çarpıp gidiyor. Bir de şey kanıktı bu O dostu Avrupa'dan geliyor da nere ora Avrupa mı ne? Dört tane burada. Gelen ikisi daha gelmiş. Bir gece durmuşlar. Bir gece çarpışarak aşmışlar. Çoluğun, çocuğun, torunların geliyor mu seni ziyarete? Geliyor anam, geliyor da. E çalışıyorlar en orada kızım. İşte biri burada, o arazilere bakıyor. Öteki nerede çalışıyor. İşte. 90 yaşındasın, şu anda da hala evinin işlerini görebiliyor musun Ümmü teyzem? E hanım, en kötü yiyip kayıyorsun, en kötü bir yiyiyorsun işte. Kendi kendimin dedi ki deri vallahi yatırmasın. Yatarsam zor. İşte o oğlanın oğlu torun, öğretmen çıktı o da. Gü Güneyde. Orda Güney var ya. Orda. Dün geldi gitti. Bakmaya gelmiş işlendi. Özlüyormu şimdi dedemi yalnız kaldın tabi bir soluk yoldaşıydı sana o. Aranıyor değil mi? Aylar aram, aynen. mu? Yok, tayin geldi eşkeden kızım. Hayır, şimdi yalnız kaldın ya. Dedem iki yıl olmuş vefat ederi. Arıyorsun, değil mi? Sana soluk yoldaşıydı burada. Eh kızım, yarına çıkacağım evlerine. Kulak duymaya kayana bittiğinizi. Kulaklığı aldık buna 1200 galiba bir dikçiş veylesi sormadı İhtiyarlar ki duymuyormuş kızı. Gençlerin ki duyuyormuş. O da öyle işte, işte yapalım? Şimdi her şey çok bol değil mi Her şeyle boğulan anacığım. Ağzın tadı yok. Ağzımızın da yok ya da. Evveli bulup yemedik. hindi bulup kıyemedik, hindi Şimdi de hepsi oğul aldı. Ağzımızın da yok ya da. Eh kadın anam ne diyelim. Ahire bu. Falan gittin, gitmedim anam gitmedim. Bir sürü vardı bununla. Etmek bulup yemedik. Hacı'ya neyle geçeceğiz Onlara anca baktık, kocadam adam ayağı kırıldı, dört sene yattı. Kayın baban mı? Kayın öldü. Bir namaz kıldırmadı beni babalık. Yattı da öğlen namaz kıldırmadı, öyle kötüydü. Onlar da gördük anam, dört yıl yattı ayak kırıldı da. Sen mi baktın hep? Ben baktım, öteki oğlanları alabama gittiler. Gel Hepsimiz enesi, hepimizmüşün yığıydılar. Onlar hiç alakeleri gitmedile. Biz o da doğru biz baktık, bu yanda böyle biz baktık kızım. Ah Allah kabul da inşallah. İnşallah evlatların da sana baksın ümmün enem. İnşallah. Nenenin gözü görmedi. Ona her gün baktık. Burada bunlar böyle oldu, o öyle oldu. İşte öyleyle geçti dünya ömrümüz. Hey Bildiğin böyle eskilerden mani böyle sözler var mı? Söyler misin bize? Söyler miydin böyle maniler, türküler? Bilir misin? Anacığım o kadar bilinmeyen. Akıl eskisi gibi değil kızım gelip geçiyor. Bildiğimde unutuyorsun. Kuru konduğumu orada bulamayan. Akıldan geçiyor. Bir ömür geçtikçe yaş. Hepsi akıldan geçiyor kız. Allah sağlık versin sana çok sağlıyım minenem. Anam Allah çok yatırmasın gar, rezil olurum belki belk fazlasam. Sen bakmışın senin evlatların da sana bakar inşallah. İnşallah ki bilmeyen anam gar bakalım. Kızım şimdi gelinler ne diye sen Anaya ya bu vay kız evladı bakalım gelin neyesin diyorlar. Bir de bulaş çıkmış. E, yok senin geçtiğin adam doğru garlığın çocuğu. Ona düşünen yok ana. Eh, Allah gelineni de kızı. Sıra doğumluyum. E Tabii annemin iki cevriden dolayı buraya geldim. E i̇şte burada e, annemin beyinin kardeşi beni buraya getirdi. Onun e, hanımının bilaveti, onun çoluğu çocuğu yoktu. Zaten bir, o beni getir buraya. İşte onlar beni besledi, büyüttü. Aşağı bir 15-17 sene onların yanında beraber kaldık. Ondan sonra askerliğimi bitirdim. Geldim burada onlardan ayrıldım. Anasorat tabii daha evlimiz daha önce? evliliğimiz mesela 1952'de, 3'te evlendik. O günden bugüne kadar halen beraberliğimiz devam ediyor. Başka soracağım. Hilmi teyzemi nerede gördün? Vallahi o zaman görmek mi vardı? Yani sadece annemiz babamızın görmesi kafi kafi geliyordu. Ondan gittiler istediler bu şekilde nişanlandık. Aşağıya kadar iki sene, üç sene civarında bir şey kaldık, nişanlı kaldık. Çok uzun kalmışsınız Halamca. Uzun kaldık. E, bunlar garibendi, biz garibendik tabi. E, bu nişanlandık, bizim eve geldi. Yani bazı akşamlar bize yardımcı oluyordu. E, beraber bu şekilde kaldık. Endeyeet 53 tesisinde düğünümüz oldu, düğün yaptık. Biz e, o benim geldiğim beyin oğlu vardı. Onla ikimiz bir düğün yaptılar bize, beraber bir düğün yaptık. Bu şekilde beraberliğimiz devam ediyor. Evlendikten sonra ne işler yaptın Ali değişlerle Ne işlerle uğraştın? Şimdi evlendikten sonra o zaman bizim geçimiz koyunumuz vardı. Onun kendi oranına birlikte biz geçi koyun giderdik, geçimiz mesela. Aşağıda bizim, aşağıda bir vardır Orada kalırdık, yaz veya kış günleri. Ondan sonra bazı buralara geldik, buralarda kalırdık. Valla bu şekilde evrenesçe gıda bizim bu şekilde geçiyle, ve koyun şehrimiz bir devam etti. Ondan sonra ben tabi askere gittim. Onun oğlu da 35 doğumluydu. Ben 34 35 doğumluydu. E ben de bir sene önce önce gittim. O benden bir sonra gitti. Sonun sonra gitti. Benim ilk askerliğim Siirt'ti Sirde gittim. Bir sene orada kaldık. Ondan sonra Beraberce alayımız geldi oraya yani alay alay geldi. O zaman biz hayvanlık kıtamızdı. hayvanlarımızız, dedimiz oldu bize bir tren şey verdiler. Onunla beraber Konya Karaman'a geldik. Konya, bir sen de Konya Karaman'da kaldım. ondan sonra ters olduk. E geldik burada. Bu e, ikinci babamız yani burada o zaten batırmış, iflas etmiş bir e, sığır almış. Mesela 30 35 tane sığır. O sığırlar bir tabak olmuş. O sığırlar geldik bize daha önce ben yani bir ay önce bana bildirdiler. Babam böyle bir iş yaptı. İşte sığırlar dağda da aşağıda tepede kaldı. Onları gel falan şeyde. Neyse geldim, bir ses gün biz gizmeye kim Kimisi aşağıda kalmış, kimisi yukarıda kalmış. E bunları getirdik, toparladık. Ama o iflaslık bitmedi. Ondan sonra İşimizde de kalmadı. Askerden yattıktan sonra, bir sene sonra ayrıldık. Onlardan ayrıldım. Ondan kere yengenle beraber çalışmamız devam etti. Almanya'ya gitmişim bir de Ayla Almanya. 74 senesine gittim. O e, ayrıldığım bir... 957'te onlardan ayrıldık. E, o arada kendimiz mesela e, bir üzüm işine başladı ben. Kaç yıl kaldın Almanya'da? Dört buçuk sene kaldım. Ne iş yaptın orada amca? İnşaatta da çalıştım. Sonra e, iki senede inşaata çalıştım. İki buçuk de Opel'de kaldım. Opel taksi fabrikasında kaldım. Oradan bize şey yaptılar yani... Opel'de krize girdi. Krize dedi ki bir gün bize birer kağıt geldi. Dediler ki bize... Kendisi gönüllü ayrılıp gitmek isteyenlere çalıştığın yıla göre şu kadar para vereceğiz dediler. Biz kabul ettik zaten. Köyden üç arkadaştık biz. Onlar da kabul ettiler. Biz köye gelmeyi kabul ettik. Yani oradan temel dönüş kabul ettik. Oradan vallahi bize sekiz bin mark para verdiler. Zaten üçümüze bir girmiştik biz o para. Üçümüzün de iki sene çarşması, iki sene çarşması vardı. Oradan bize sekiz binleri para verdiler. Oradan biz döndük, geldik. Avrupa hayatım böyle bitti. Tabii orada kazandığın bu parayla da geldim. Burada bir iş mi kurdun alam İş kurdum tabii. iş kurdum. İlk ilk şeyimi, ilk senemi doğru ilk senemi burada bir arazi vardı. Bir arazi aldım. Ondan sonra geri paralarımı bıraktım. Bazı arkadaşlar daha önce benim bir ortağım vardı. Üzümde o çarşım bir ortağım vardı. O parayı bana bırak git dediler 73 senesinde. O parayı onlara bıraktım. Ta onlar da Yıl kötü geldi. Ben, ben de biliyorum, yıl kötü geldi. Zaten ben, izin yıl kötüydü. Yani üzüm e, aşağı yukarı 15-17 liraya... Ve, evet, 15-17 liraya, 6-7 liradan 15-17 liraya çıktı. Sonra üzüm düştü 9 liraya. Üzümle zarar ettiler. Ona zarar ettiler, geldik. Dediler ki, biz sene zarar ettir benim. Meryemişemezsen bize bıraktın parayı, sana vereyim dediler. Ve bu şekilde ondan ayrıldık. Geldim onlara ben geldikten sonra hanımını ver. Eski ortakcım benim hanımın ne var? Gezatımın akrabasıydı hanımı da Leydese'nin kızıydı. Onlar geldiler dediler gene beraber çalışalım. Çalıştık bir sene iki sene onlarla çalıştık. Ondan bir gün geldim ee, Şurada aşağıda bir arkadaşım, burada komşularım vardı. Bir araba dingili o zaman Fortla dingili Fortla yen çıktıydı. Bir dingili dikeriyor. Geldim burada yemek girke bir çocuk geldi dedik alamcığ seni babam gireceğirler biraz acelesin diyezlerdi neyse yemek girke bir çocuk daha geldi ya geç kaldın babam gire seni gelmen acil diye ettiler neyse vardım bana dediler arkadaş biz bu arabayı aldık yalnız biz burayı Allah şahidimiz biz bu arabayı alıkada seni ortak niyetinle kabul ettik dediler. Valla şimdi ortak, onları kıramadım. Arkadaşlarımdı bu daim benim. Biri zaten Almanya arkadaşımdı. Biri buradan arkadaşımdı. E pek iyi dedik. Onlarla ortak olduk. Ee, Şoförimiz de ortak oldu. Ya, yalnız parası yoktu. Biz parasını ödedik arabanın. O da sadece şoförlüğünle bize ortak oldu. <gülüyor> Valla bir gün sıra bana geldi. Arabayla ben gittim, sefere gittim. Burhaniye'den, Deniz'de de tabi orada Kamerocu'dan biri vardı, orada Deniz'de otururken bir sovancı geldi, soğan saracakmış. Dedi, arabaya baktı, bu araba kimin benim dedim bu araba. İsmi sordu, söyledim. Adamca soğan saran mısın dedi, sararım dedim. Nereye saracağız? Antalya'ya. Neyse Antalya'ya soğanı sardık. Şimdi benim şoför de Sovancı'nın gayınınla Almanya'da berabermiş. Şimdi orada bunlar tanış tanıştılar. Şimdi bizim yarın yaz mukavelemiz 8 8,5 ton komple saracaktık. Şimdi onu onu sardık, kantara geldik. 12.000 küsür güre geldi Sovan. Yani bizim mukavelemizde komple 8,5 tondu. Şimdi dedi ki bu olmaz böyle bunu şey tabi tabi vereceğim dedi. Şimdi şey de dedi ki ben şoför ya ne zaman ne fark edecek dedi yani sekiz bükten da götür bu araba on iki bükten de götür ne para yalnız yine aynı eski şeyden diyor. Mesela o kompresörüm dedi bu olmaz böyle. Bu, mesela benim, ben iki tane de arkadaşım var bu komprenin bir şeyi var. Neyse Şoförle aramız açıldı. Şimdi şoför dedi. Fark etmez, ben fark eder ben şey, yalnız soğan sahibi diye diyek o şoföre, dedi ben senin hakkın veyahut arkadaşların hakkını yemem. Bunun kilo yedik, kilo neyse ben ona göre mektup yazacağım bu şekilde oradan paranızı alacaksınız Burada aramız açıldı o fark etmez derken, anahtar aldım şoförden. ortamdan ayrıldın o, o sırada, o ortağımdan mı alıyorsun anahtarını? O ortağımdan, şoförden aldım. Tabi ortağımız ya şoförümüz am şeyi şey öteki e, sovan sahibi arkadaş çok üzüldü dedi ki ya Aramcı yapmayın gibi yani siz burada bakın bugün benim sonra sadece yer bunu Antalya'ya indirecekiz Ondan sonra genesi beraber hocmız bir arkadaşlar da vardı orada onlar yardımcı olduğuira bana şey yaptığı da yüklenler Peki verdikten şey çıktık ama hiç konuşmamız yok Antalya varca kadar konuşmadık Dedi, sabahleyin ata adı yük indirdik. Bana dedi, bir yük al şeye, nere alsan tabi. Aksaray'a bir yük aldım. Tabi o tomatisti, saatliydi. Böyle sebze, meyve mi taşıdınız? Tomatisti. tomatisti. Yani buradan gidelim, sonra sardım, oradan Aksaray'a oran yedik. Tomatisti, yaş, yaş sebze. Ha böyle hep sebze ve meyve taşıdınız kamyonla, öyle mi? Hangi Hangisi, hangi yük denk geliyse. Yani o günkü yüküm tomatisti. Tabi tomatistler saatli sarılır. Mesela o belli bir saatte hale inecek. Ne kadar yaptım bu kamyonculuğu? Vallahi alt ay civarında böyle bir şey yaptık. Ondan sonra neyse o iş o iş iş şey ettik. Oradan uşağı geldik. Tabi saat saatte ya uykumuz. Uşakta ben uykum geldi yatcandı. E, saatte yaklaştı. Akşer dava bir, biraz var. Dedim ki şu 30'ni öldü o çocuk şimdi dedim üstte yatan mı yani 15 azemi 20 dakikada biz orayı zor geçecez neyse kaldırdım kalkmadı yattı uzun zaman yattı neyse kalktı bu yükseştik şey saat orada dört buçuk beşlerde tabi yaz mevsimi ya dört buçuk beşlerde Akçadağ kale inmemiz lazım yani sana yükseğininde faydası olmadığı için. Olmadığı için de geç karıyoruz. Evet, Şimdi uyan topuk. sana uymadığı için ortağınla Tabii. anlaşamadınız. Anlaşamadık. Neyse orada vardık, bir tanesi geziyor hali etrafında ama bir öfkeli geziyor. Bu kime geldi? Büyük, neyse şey Verdik. Adam başladı, dini bana Dedim ben bunun bu saatten sonra kime satacaksın ya falan bir şeyler konuştu. Yalnız indirdi, orada beş adet şey varmış. E, Manavlı oramış, onları verdi, geçeni hale indirdi. E, paramızı sağ olsun kesmedi yani paramızı verdi. Dedi ki. Zor bir meslek kamyonculuk alamca. Baya zor tabi. Ya zamanında şeyde yanmak... Sen de onu pek fazla uzun sürdürmemişin anladım. Şimdi alt ay mı? Evet. Alt ay mı? Alt ay alt aydı. E, oradan, oradan oradan oradan dedi hadi İzmir'e geçeyim İzmir'e yukarım. Ben İzmir'e gitmedim dedim İzmir'e gidecek bizim bir şeyimizi kampanya geldik bura. Arkadaşlarımı topladım arkadaşlar. Mesela bundan bunlar böyle şöyle şöyle oldu. Onun ortamızın bir tanesi şoferin eniştesi şikayet işte Zaten ben bunu beri ya bunun karakteri yoktu işte bunu zayıftı falan Bu şekilde ayrıldık. Ondan Ka sonra ne işler yaptı? Ondan sonra kamencü üçümüz o gün konuştuk. Dedik yarın bir şoför bulalım. Ondan sonra işte bir e, birimiz kameni takip ettik. Ben daha önce de üzümcüydüm. Hı. İkimiz iki, ikimiz üzümünde çalıştık, birimiz kambele çalıştık. Buna ki besane yapalım, bu şekilde bu işi gördüm dedik. Ya kamyonculuğa devam. Kamme ka devam, devam et, devam edeceğiz. Sözde ahşap yok bu kabirimde? Devam edeceğiz. Sabah da arkadaşın birisi geldi, bu camı tırklattı. Ne çıktım içeri ya, bırakalım bu işi be. Bu iş bize hayır gitmez be. Bu şekilde şey yaptı. Allah sen misin gidim Neyse öbür arkadaşım, öbür arkadaşın evde şu, şu şey. evi. Ona onun yanında, ya mesela bu böyle böyle ilettim. Vallahi kendi bilir etti. O zaman böyle. ayrılalım. Neyse Denizli'ye bir arkadaş vardı. Orada terimantık. onlar geldi arabayı sattık. O işi bitirdik. Kamyonculuğu, kamyoncuyu bitirdik. Ondan sonra benim yüzüm iş devam etti. Yüzün tüccarlığı saat... mı yaptın Alemcığım? Evet. Evet. Onu ne zaman şimdiye kadar yaptın mı onu Devam mı diye? Ha, halen devam ediyor. Orhan benim. Ha, o, evlatlarınla beraber. Evlat. Tabii. tabii. Bu Tabo oranın Osman'ın şatisi bir terziydi Orhan'ın. Onlar tabii herkes için takvidi. Ben kendimi çitçiliği, bir bir takip ediyordum. Tabii zamanla iş genişledi, büyüdü. Bu ormu yanıma aldım. Evet. Ondan karşı arabamız vesairemiz oldu. Sağ sonra gittik. İşimiz halen daha devam ediyor. Ne mutlu, ne güzel. Çok şükür e, devam ediyor. Evlatların o konuda yardım etti sana. Yardım ettiler sağ olsunlar. Yardım ettiler. Ne zorluklarla yapmışsın e, ama rayına oturtmuşsun işini. Çok şükür rayına, rayına oturttuk. Ne güzel, ne güzel anlamı. Çünkü emellerde e, geçim kaynağı olarak bağ mı var? Bağ var. Bağ var eder. Şu anda e, bacırlı bir de kekik var. Bu iş devam ediyor. Sizin de var mı kekik bağ? Ke kekik micek ya bağımız var. Hala yapıyor musun? Yapabiliyor musun? Ben oranlar verdim bağları. Şimdi traktörle arabalı hep onların hizmetinde. Ben kendi çekinmiyorum bir tarafa. Ben ayrıldım. Yani ayrıldım deke Yine e, ufak tefek bazı yerlerde takip ediyor iş bizi. Yargız en büyük şey bu takip ediyor. Ne sana, ne Eskiden çünkü katırlarla çift sürülürmüş, şimdi çok kolay, sürdün mü hiç katırlarla e, şeyler? Çok sürdüm, çok çok sürdüm, katırla belgeliye çok sürdüm, tabi çok devam ettim. Ondan sonra tabi zaman geldi 90 senesinde motor aldık, e, o tabi motoru devam etti. Bacırımız daha, daha fazla genişledi. Şimdi iki olan var burada, ne bu taksim ettik. Bir oğlan var benim, üç oğlan bir tanesi Denizli'de benim oğlanı, işkur müdürü olanın birisi. Ne güzel, Şimdi geliyorlar işte, mı yanına, Efendim? ziyaret ederler her, mi? Her zaman gelir, her zaman gelirler, gelir. Eski tabii o yokluklar, o şeylerle geldiği için. E, o tabii yokluktan yani, garibenlikten çıktık. Bunu, bunu kabul ederim yoktu. Mesela ilk bakın ben ilk, şimdiki bu işler, işçilerimize, hamallar ben söylerim, bakın. Benim o zaman beş bin liram vardı. Yalnız arkadaşımın da 5000 bin lirası da yokmuş. O, tabii biz ovaya, kasaba giderdik. O zaman tabii, yok değil bir şey biz de. Deniz Ovası'na çapaya giderdik. Turgutlu'ya mesela, Manasay'a, gökta Kükürde atmaya giderdik. Prumbamızı vesaire Bu şekilde çalıştık. Bu şekilde bu işleri yörttük. Hem mesela işçiliğimi yörttüm, hem de üzümcülümü yörttüm. E bunu 66'ya kadar, o arkadaşımla devam ettik. 66'da bir iş işimize girdi, ondan ayrıldım, ondan sonra... <gülüyor> Senle sohbet çok güzel olacak İklime teyzem. Kaç yaşında olduğundan başlayalım, nereli olduğundan? Deve Kaç ver, kan? Devarlayın, devarlayın. Kaç yaşındasın İklime Teyzeciğim? Yaşta e 80 yaşında şimdi. 68 yaşında var mıydı? 9-45 yaşında oldu. 80 yaşında. Gönlü geç İnklima Teyze'nin 80 yaşında ama Ya onu gönlüm geçli şeyleri değil de bizim bir kızımız varmıştı Ben onun yerine kalmışım 8 seninde yoğunluğumda Bilmem ki ne de Sen doğum 80 yaşında 35 doğumluymuş yani 80 yaşında yaşıyorsun. Neyse sen <gülüyor> kaç yaşında yapar seni 75 yaşında mı kaç diye Kaç olursa istersen 100 yaşında sen ne olacak kızım İstersen 100 İndirirken beni indireceğiniz, mi indirken çıkartacaksınız mı İstersen 100'ün dolayı ne olacak ya Öl olduk işte. Kaç kardeşsiniz iklime Teyze? Sekiz. Maşallah. Sekiz kardeşiz. Dördümüz öldü, dördümüz var. Bir kız, üç oğlan öldü. Sekiz kardeş olduk. anamız, babamız öldü. Onlar geri büyük kardeşim öldü. Onlar geri onun küçükü öldü. Onlar geri benim küçüküm kız vardı öldü. Benim küçüğüm diye olanlar da öldü, Dördü öldü, öldü, dördümüz duruyor işte yani. Yoklar sekiz kardeş. İşte. Neler yaptın annenin babanın evinde ekme teyzesi, i̇şte ne işler? İlaş ver, ilaç verirdik o zaman. Ekin yolmak, şey etmek. Onların da vardı işte böyle koyun büyütme, onlar geri koyun geçiği, işte onlarla uğraşırdık. Ekin ne, ona öyle şeylerle uğra. Evvel ne olacak kızım? Evvel öyleydi. Yokluk. Yokluktu, yokluk. Oe devreye giderdik işte böyle pamuka giderdik, çapa yaya giderdik. E Burlarda ekin yolmuyor, onlar geri yol, çapa yola naman ederdik. Öyle oldu. Güneye. Ee, gitmişin gitmişsin sen. Ekinye olmaya mı gittiniz güney'e de Anlatı veriyordum ya şimdi ay, oradan, Güney tarafına or, Ya ay ve... Aa, öyle değil mi? oradan şeye gittik O'ya o'ya güney tarafından gittik oradan Bir ciha var belki sen biliyendirler o ciha kıymasından oradan aşağı namazı geçtik Buradan dediler ciha dediler Kara kara öyle çiğiller vardı Aşağı Dağ namazı var, var, var ya var oradan <gülüyor> Oradan geçtik Öl ettik. Ovaya ne yapmaya gittiniz? Kozaya. Pamuk dirmeye, Pamuk dirmeye gittik o zaman. gittik. <gülüyor> <gülüyor> ettik. Kaç yaşındaydın mesela sen oraya gidin? 12-13 yaşında. Kaç yaşında olacağız zaten. En büyük kardeşim aldım. Anamın ondan kere çoluğun çocuğu vardı. Şeysi vardı. Onunla neyse kalay biz avamla ikimiz şeye giderdik. Çapayı bilemezsin. <gülüyor> Bu adım çapayı şey edemezdim. Çapayı bunun evinde geldim diye. Yürüyerek mi gidiyordunuz? o zaman? Yürüyerek. O zaman eşeklere et dürüm dürerdik. Eşeklere çuvalları saradık. Eşek et mi mi götücek, yiyeceğin mi götücek, şey mi bir eşek ne götücek ya? Bazı onun üstünü bir bonaldık karşıya Bir şey giyermişsiniz ayaklarınıza. Ne demiştin? Lanin, lan, lanin. Nasıl bir şey o Dedi. Tahta tahta tahta tanındı böyle tahtanamıra gayış çak bir şey çak verledi gayış çak verledi. Yoo e da o tahtadan halbette o çivi çıkacak değil mi o çivi çıkıverdi. Ne yapırdık o zaman? Yelge yak. Yelge yak gittik. Orada da da kandırır şeyler aldı ayağımıza batadı. İri zilliydi ya. İri zilliydi. Şimdi ne var bizim çok şükür. Dört gün eskimizi durdu mu? Bir ay. Bir ay, kırk gün orada pamuk bozduk mu? Bir ay o arkamızdan eski çıkmazdı. Şimdi ne var? Sözüm dört gün, üç gün anca durduyaz arkamızın eskisini. Makine var. Ev, var var, makine var. Ne adı ne adı Kül kaynağıdı kül. Bunca bir sabun verilirdi. Onlar aşama kadar bezleri sürtük. mı onunla Ağamazdı. Kaç yaşında evlendin İklime teyzem? 16. Nasıl oldu düğünün? Anlatır mısın? Çok güzel oldu. Düğünümüz çok güzel oldu. Düğünümüz çok kalabalığıydı. Diyordum işte, iki gelin, deyze kızı eve geldik. Beni bir deli beygir'e mindirmiş bunlar. <gülüyor> gir. beygir, kaçıyor. Anamı rahmetli. Mehmet, bunun atının başını, bunun kardeşi Mehmet, bunun atının başını, bu hindi minakene, kalkı diye bir beygir. O zaman işleri Hiç merak etme sen dedi. Ben de onu tutarım dedi. Höyle oradan gittik, kadınların evleri de ordu. Oradan yine arkana bey girin. Şey ışık bu böyle ini miydi? Ney onun şimdi? Eğer eğer. Eğer inivi orayı. Öyle bir dürttüm ben. E böyle ne indim gayrı. Öyle dürttünce böyle bir baktı. Delaye beni titratacak. Çok iyiydi onun abisi. Delaye beni dedi. Burası yine Demir Almum'un ekiyince öyle dürttüm gidiyem bayınını da iyice indim Bağlamadılar nasıl oldu bilmem ne yapmaya dürtüyordum onu böyle şeydi. Böyle düğünümüz çok iyi oldu. Alemcim mı seni gördü? Sen mi alemcimı gördün? Neredeydi kızım o zaman oğlan kız birbirini görmedi ya neredeydi oğlan kız? Evveli öyle şeydi. Hindi o, hindi el ele yapışıp gezip gidip geliyorlar. Eveli oğlanla kızı bir arada göremezlerdi ki. Öyle şey derdik. Gitti galiba başka devriye. Neler yaptınız evlendikten sonra Ali amcamla? Geçim oyun yaptık işte üzümcülük yaptı diye devriye dahi Almanya'ya gitti geldi. O Almanya'da 4,5 yıl boyunca durmuş sen. Burada mı kaldın? Burada kaldım. Benim çocuklarım vardı. Oğlanlar, o kocuğu. Zaten oğlanlar şey olsa bu Almanya'dan gelecek miydi bakalım bir. En büyük oğlum zaten 12 yaşında girdi Terziliğe. En güçlü onun güççüydü. Onun güççüydü işte o Denizli'deki. Ona Ufad'dı. Sen gitmedin Almanya'ya. Gitmedim, gitmedim dört 4,5 yılda Almanya'ya gittim. Ondan kere e bu geldi burada akıllı çıktı. Ondan kere bu atalı aldı. Kendi işimi kendimi kuracağım. Bundan şey etti. Oradan geldi. Bizim evleri hele oradan geldik lan kire yaptık. Güzgüçecemiz vardı. Yoktu. çocuklarımız akıllı çıktı. İyi oldular. Birbirine sadık oldular, ittiler. Öyle işledik. Şimdi nasıl geçiyor zamanınız Alamcam'la? İyi geçiyor. Neden iyi geçmeyecek? Şimdi diyen işte ya, biz tabloya çekildik gayrı. Bunlara gidik her şey, bağımız tağlamız yok. Bunlar şey için hadi. Burada bir dönüm cephamız var işte. Aşam sabah varmayacak, gelmeyecek diye. Başka yerli yok. Çocuklarım da çok iyi çıktı. Gelinlerin, çocuklarım, bu benim gelin gibi. bak şimdi gelen. Dimden de onun o şeysi. Ne mutlu size. Ah kısım, güzel kızım. İyi iyi olduk, iyi çıktık. Ondan kere. Elimizde, sonra evveli yoğdun ama sonra elimiz genişirdi yokluğunda gördük, kıtlığını gördük. Sonra sonra iyi olduk. Çalışarak, çabalayarak? tabi çalış. Bu çok çalıştı. Çok çalıştı. Şimdi baba, burada iki, erkek vardı. Kim bölün bağı çabaya, kim gidecek, bilmem kim filancı, feşmenci. Bundan sabahlı Çincilerine paltayı vurlardı. Oraya gidip onlara gidirlerdi. Ona çok çalışıyor diye, çok çalıştı, akıllı da çıktı. Seni iyi yaşatacağım diye çok çalışmış Ali amcam. Ben de onu iyi yaşattım. O bineyi, o bineyi bak ben de onu iyi battım. Tabii. Ne güzel, şimdi de hayat böyle devam ediyor. Hacıya da gitmişsiniz. Gittik gittik, evveli şey açısını, sonra Ömrü'ye gittik, gittik geldik. Allah'a razı olsun, onu da aldı gitti, onu da aldı gitti. Yine geldiler. çoluğumuzu çocuğumuzu verelim 7-8 yıl öyle bizim kendi hayatımıza geldik. Yani, Ey köyde emektimiz de var. Ey köyde 5-10 kuruş paramız da var çalıştığımız. Torunlar, yani. çocuklar geliyorlar mı ziyarete? Gelmezler mi torunlarım. Torunlarımı görürdüm hemen üzülür ya ne diyen işte bu hasta oldu da biri İzmir'de. En küçük oğlum, bunun en küçük oğlu. Onun ortancısı da gümrükte çalışıyor. Oradan kuşlar uçtular da geldiler. Dedim hasta diye. geldiler. Dedem bile ağır oldu şey olursa bize hava verin diye. Allah razı olsun bir yediye bin kere bu üç oğlan da böyle tokturup bulacağız da ondan kere babamızı gezdiricez, eğiticez diye onun damarları tıkandımış, i̇şte damarlar açılmadı. Onu gezdiler, onu gezdiler. Oğlum beni ameliyat ettirmek, niye ameliyat ettiriyorsun? Ölüsem beni evime dönün. Ondan kere gezdirdiler şey ettiler. Denizde oğlum evinde kaldık. En iyisi dediler, evimize gidelim şey edelim. Öyle tıkanı gece yine bu bana oğlu. Mengar soğun olacak işte böyle olduk. Allah İnşallah, canım. Allah şıkasını versin. Da yani diyen işte ta evvel yokluklardan, şimdi oturup da ondan kere yiyeceğimiz, içeceğimiz, ondan kere şey edeceğimiz vakit bir yada buna hastalık böyle şey etti. Ben benim çocuk gibi yanından gitmeyelim. Beni ünlü o benim kardeşim, kız da. Devse, seni ünlü benim dedim, dinleyecek kimse yok. Öyle oldu kızım. Ne mutlu size, zamanınızda böyle geçiyor. Öyle oluyor iklime teyzecim. Birbirine bakacaksın belirli müddet sonra, sen ona, o sen sana... E, tabi, tabi bakacağız. E, o bana bak, at, şey mi diyecek, birbirimiz o kadar eğiliğimiz, şeyliğimiz oldu. Neden bakmayacağım ben ona? Ağladım da bu hastane değil ki ne? Bunlar beni çekiştiler. O da güçlü olan. Ne aleyen ana sen de, neden ağlamayacaksın oğlum dedim. Hastaneye buna iki kardeş de gütlülüm geldim. Yani. Filini çekmişlerdi orada bir şeydi. Amca neyiniz dedi, sordular. Babama size dedi, ben de geliyorum. Siz bu adam kalın, giden giden yatırın yerine. Ameliyat ettirmek. O ara ben, hastane böyle benim. Üstüme yıkılmış gibi, yani, oturdum da alayım gayrı. Bunun gelini geldi. Bunun gelini de de denizdik. Karabocu öğretmenler. Neye alayım babaanne sen? Deden böyle. Hast olmuş da dedim ben de. onu alayım. Ağlama babaanne biz Allah'a dua edelim dedi babaanne dedi. Biz Allah kurtaracak onu bizim ağlamamızla dedi hiçbir şey olmayacak. Gelin biz Allah'a dua edelim. Dedemin kalbini ondan geri kocalarımızın kalbini böyle ondan geri Allah'a dua edeceğiz. Allah kurtaracak onu biz ağlatsak bizi kurtaramaz. Şey biz kurtaracak bir şeyimiz yok dedi. Onu Cenab-ı Allah kurtaracak dedi çok şükür Şimdi de öyle. sağlıklı ha aldık geldik iyi işte öyle iyi ondan geliştirdim iyi işte, maşallah çok bazı iyi bazı şey deviriyor tıkanırıyor neden oluyor bilmiyorum şey şey, Gece şey gün iç içken gece öyle tıkanır arkasına yastık ötebete koydum kendim bu hasta olmadan beni böyle hasta oluyor bura oturdum gari orada yat yat yat yat sen yat dedim beni büyük büyük aşam dün de etmeye ettik de yoruldum yatacaktım yorgunluğum bunu hastalık görünce yine her şey onu dövdüm. Ya biz sinden geri yaşayacağız. Sinden geri çoluğumuzu, çocuğumuzu eve verdik. Torun sahibi olduk. Ondan geri gittik şey Çocuklarımız iyi bakıyorlar. Allah razı olsun. bunun büyük oğlu var şey. Hey yerlerden gire, dedesinin yanına gir şey derdi. Ne güzel, ha. ne güzel. Allah razı olsun hepsi. Dedelerin çok seviyorlar zaten. Böyle ayrımız gayrımız da yoktu bizim. Bundan geri hep böyle İyi. İşte bunun hastalığı şey etti Çok şükür iyisiniz. Allah daha da evet. uzun ömürler Amin. versin Amin. sağlıklı. Amin. Amin. Herkese. Yok, tabii. Amin. Allah bundan beter etmesin. Neleri var ondan geri bakmayanlar, ondan geri şey etmeyenler. Hastanelerde televizyonlarda görüyoruz. Yatırıp da babaların o şeylerin bakmayanlar var. Ondan geri koyup gidenler var. Adam ağlayıyor. Benim çoluğum çocuğum bırak odada gitti ondan geri. Geleceklerdi onlar. Çiğürü şey geldi. Nereye gidiyordu? Beni buraya götürdüler. Gittiler. Onlar gelmeyecekler dedi. Vay, vay dedi adam. Vay dedi. Demek onlar beni buraya. Ben de onlar geleceklerdi gideyim Öyle hele hiç gitmediler. Çocuklarımdan bir dedi. Bin kere Allah razı olsun. Allah razı. Onunların çocukları da onlara baksın kızım. Ha, onlar babalarının şeylerine baktın mı? Onların çocukları da onlara baksın İnşallah. Başlayabilirsin, Ömer amca. Şimdi... Ben... Asker'e gittim. İlk Acemi'yi isporta yaptım. Nerede doğdun Ömer amcacığım? Köyde, Değerler Köyü'nde. Efendim... Asker'e gittim, Ankara'ya. Ankara'da bandol ben. Şimdi bandol vardık. Ta Acemi'yiz. Kıvacılar'ı ben sadı çağırırım açık Aşk Mansur duydun mu? bazsun şerif, geri maskeleşiyor o da bandolcuyu. Neyse büyük komutan'a, Erbol Çimli öldüyse Allah aramasın. Şeyse sana kulakla çalanın, eline neydi bir çalgı var. Duydum biliyor musun? Şubat'a bir şey iptardı. Dedi bana, asım de büyük komutanım, bu ne bileyim kurtardın mı bilmiyorum. bunun ne ismi neydi ki ben bilmiyordum. Ya oğlum bunun ismi ney derler buna vallaha ney derler bilmem istemiyorum. Ya, ya, ya ortalama bu e, bu çalgın ismi ney bilmem ben yine. Öyle bu çalgın ben bilmiyorum ney derken bir tane vurdu bana. Arkadaşlar gülüşüyorlar bu adamlar ya ne gülüyor bana. Ya bu adam beni niye bu? mu? Masuni. Böyle arkadaş. Sen buna, evet bu ne dedi Masuni ya. Geldi yanıma arkadaş. Her evet. İnsan bir ismi var mı? Her hayvan bir ismi var mı? Hayır, hayır. Bak, bunun adı davul. Bunun adı trambez. Bunun adı zil. Bunun adı kralarnet. İşte bunun adı boru. Bunun ismi neydi? Bir zamanında dedi. Bunun adı bir neydi? Allah Allah. Bu, demek bu ismin neyi verir mi? Evet. Benim kaba şaşıydı ama bu kadar tokadıydım. <gülüyor> Böyle şey <yok> geldi <gülüyor> Allah Allah. Ee, Kaç kardeşsiniz Ömer amcacığım? Kardeşim yok. Bir tane benim. Evet. Çok şükür. Anneni çok erken yaşta kaybetmişim. Ee, hasta olmuş. Eskiden dilemiş Kanser. Kanser kalanmış, 22 yaşındaymış. Tabii ben bilmiyorum. Annem bilmiyorum. Beni annemin annesi kaplanına götürdü. Tabii orada 7 yaşında bir de teyzemin kocası öldü. İki tane oğlu vardı. Demiş ki, de var. onun babası baldız. Bunu babası teslim et. Bir de bunlara bak. Bunu hayır kazandınmış. Ölmez ölmeyeceklerdi. Benim babam veriyor Allah'a. Babam şimdi bir miniz diyor. Kaplanır köyü. Da oradan buraya getireyim beni. Neyse geldim. Minareye gördüm. Çocuğum da. Ya bu nol yok acaba? Orada el dokunmuyor. Gördük ki Kaplanır ondan yok acaba, insan yiyiyom bu <gülüyor> çocukluk ya görüyor bu ne ben ona telefonunu ne isa lan bak lan rahmetlik bununla bir vardı kondan çekti abi ben ona bakacağım nereye bakacağım ha? ne bakıyorsun ki yok vardı bir şey köy ora yürük niye eve geldim baktım Sonra arkadaşlarla öğrendim konuştum oradan okula girdim İlk okulda dördüncü şiir yazmaya başladım. Hatta öyle dedim, aklımda duruyor. Ben okula gelince hep çocuklar güvenir. Derslerimi bilince öğretmenim sevinir. Hakikaten ben de gelince Ben şakacıydım, güldürücü bir şeyle şeydim böyle. Samakan. Neyse, yine önündeki bir taksi yok. Öğretmenim de münür demirciler diye eşyalar gelip gidiyor çocuklar diye buraya hasil ekelim ekin gel gidiye eşya yedirelim o zaman da martinizler böyle ekin oluyor neyse iyi böyle çıkmaya başladı koğuşun tabu vardı şimdi gibi iyi biliyon boynu sarı arka tarafı kara kişiyon bir kadva değil gidi gidi gidi testi kurp çekti elime geçti bir tane vurayım hıh Öldürmeyi ben korktum, ben de vallahi korktum. Çocuğun tabi, hemen köşede bir çukur var, orası birikmiş, hemen orası toplum başına çal var. Eskiden duvarın üstüne çalı orada örte herhalde. Çalıp bastırdım, böyle bu yandan yanında kuru var yani hazır yapılmamış. Bir soğuk geliyor, böyle üşüyorum gari. Bekle kapıları şey gidermem giydirmemiş, şey ekini. Şöyle dedim, ben üşürüm tovuktan, Rüzgar geldi kovuktan. Komşu tavuğunuz hapçeyle, o otanım şu tavuktan dedim. Neyse, elsesim yine, nöbet bana geldi. Ayın tavuk ya küs diyorum yine öyle. Ulan. bir baktım kodum yere, yok gitmiş. Demek şu an herhalde o suyu kavga ısladın ya? Her o zaman girdi ben? <gülüyor> Diyeceğim, böyle şey ettim. Ben çok şey, neler söyledim ben ya. Ondan sonra zaman zaman tabi Aşk yardım. yazdım Başlığı şeylerimden Yunanların Mustafa Kemal Paşa değişleri. Ondan sonra Kıbrıs şiiri Ondan sonra 1980 12 Eylül'den evvel 12 Eylül günü 12 Eylül'den durumlara göre Ondan sonra Turgut Özal'ın ...vurulması, babanı vurur ya ona yardım. onun sonra Turgut ölümüne yardım. Daha sonra Erbakan'ın Erbakan başkanı kurma dönemi. Ondan sonra dediler, Erbakan, Ecevit, Demirak. Bunlar siyahatla çıkılmeli gari. Bunlar koca dedi. Ona yardım. Ondan sonra şimdiki Recep Tayyip Erdoğan başkanı oluşuyor. Ona yardım. Ondan sonra bu şey var ya, Muhsin Yazıoğlu, helikopter Koptar dedi, ona yazdım. Daha sonra böyle bir şeyler yazdım. Kaça kadar okudun Ömer amcacığım? He? Kaça kadar okudun Beşi okula? Beşinsiz bakalım. Açık muhtar daha şey dedim ben ya. Yani benim bilgilerim çoktur da, dini şey yönden falan, dini yönden, efendim, sosyal bilgilerden, hastalık durumundan. Araştırıyorsun herhalde e, değil tabii. mi bunları? Doktorun iyi demiyor hastayı, iyi derim ben. Bu şeyleri var, bu durum var. Hak verir. Tabii ben de şey istiyor tabii böyle şeyler. De, denemeyle olur her şey. Ondan sonra bir de şu durma var bende. Bir şey ben bana malum oluyor, o da zamanı geliyor. Dedim ki bana deprem olacaktın, vallahi billahi bak. Tam 40 gün sonra oldu. Allah Allah. Bana malum oluyor ya. Bak şimdi yine, yine diyor. Ankara'ya deprem olacağız. Şey, merkez üstü ıı, Tikmet Tuguysu vardır Ankara'nın. Narebuk'un arkasında. Ama ne kadar iyilik yapıyorlar bilmiyorum. Kaç kaç olur. Ama olmasın ya Ömer amcacığım. Olmasın. Çünkü ben peygamber değilim. Peygamber'im da de aleyhisselam şeye İstanbul'a alınacağını bildi ama bir tarihten bir zaman vermedi. Değil mi? Ta peygamber öldüten kere 821 yıl sonra İstanbul'a alındı. Ben de olduğunu istemiyorum. Sen herkese böyle şiir yazmışsın, her şeye. Teyzeme de yazdın mı? Yazdıydım da... aldı geçti canım. Kimlere yazdıydım ya, çok kişiler yazdım. Hatırlamıyor musun teyzeme yazdığını? Çok hı. <gülüyor> Kaç yaşında evlendin Ömer amca? 23 üç yaşında evlendim. Yirmi kişi askerden geldim. Nerede gördün teyzemi? Ne? Nerede gördün de aldın? Benim işte hani annenle madem ya. Onları da da. Bunun babasınınla... Benim annemle amca biz oluyor. Orada ille onlar için yani acardır ama acardır. Köyü iki tanedir sormak be. Çok acardır. İn topar oldu gari, tükeydiye Ne işler yaptınız teyzemle birlikte evlendikten sonra? İşte bağ diktik, bağ yetiştirdik. Eskiden ökürlerle sürdük, sonra katını sürdüm. Ondan sonra mahzeme motor aldık. Avustum'a geldim ya, o parayla da saklayamadık, aldım. Onunla sözlük sözlük olanlar aç, büyüdüşüyorlar ya. Bunu değiştirdim. E ee, 50 56 oldu. Açık onu kullanım kullanım. Bunu değiştirdim. Bir de bu motor aldık. Bu motor benim traktör. Şimdi ya, de gidiyor musun bağ bahçeye? Gidiyorum. Ya bak işte bugün ilacı atmak diye dedik. attık. Arkası takılı bak. Bir rüzgar etti. Hani o da gelmedi. Hanım gelmedi. Bak bu kuş da gel taburcuuna. Taburcu. Bili bili bili bili bili. Gel. Al bakayım! Dombak! Buraya gelir, iminat olurum bana. Bana da halimle yiyer. Sizi bana ben. Dombak buna. Haydi gel! Gel! İşte böyle. Otları, kuşları, çiçekleri, böcekleri araştırırım ben. Bakar MHC. Meraklı bir yapın var. ona Onlar canda şey dışı, yani can var. Böyle bir durumlarım var benim. Onları bir kere küçülürken, benim kafam şeye bitkilerdi, yani yeni icatlara. 1958 yılında bu yı yapmaya ayetini ben düşündüm, çünkü bunu okuyorduk. O zaman da Kere Hoca vardı, İzzat Hoca vardı ve esnaf derdiler geldi, Bazan'da, derdilerdi. Okurdu, Şu ayeti görüyor Ee, Bu ayet çıkınca söylüyor. İşte çıkacak ama, o fakat bir yaşar bulamayacaklar dedi. Öyle, orada yazıyor, çok denildi ona. Kimi de, oraya merdiven ulaşırdı. Kimi de, o Allah'ın nurudur, insanı çarpardı. Ya bu nasıl, nasıl olur, Kendi olur. Kendisi bir şeyler diyecektim böyle. Onu düşündüm. Ta sonra, Acı Payamlı, Özay ismini bir odam yaptı. Hiçbir şey bu. kim çıkarttı, onun üstünü geçirir. Özay, Özay. Neyse, ondan sonra, Yukarıdan düşman askerini yere sermek. yok Yukarıdan ama güneş yerine, ama yüksek baltaca aletleriyle. Bu katı da doğru görmedi. Yani arazileri yakar, olan gibicesine. Ona göre mercekli olacağız, böyle çok dürülü. Yukarıdan tuttum lan, düşman askerini, şimdi peygamadımız var ise, karşısındaki düşmana göre silah hazırlanıyor. Bunu düşündüm. Sen böyle şeyleri mi düşündün, icat etmeyi düşündün ben, ha? Yok, Bu şu şey, Uçakları var ya. Fırfır uçakları var ya. Yani. Keşf uçakları. Onu aynı kuşa belirtmek istedim. O kadar böyle çırpmak istedim o kadar. Ona göre tabii. Kava şey diyor. Kavayı böyle iken oynatmak istedim. İbini böyle kapatıp açtırmak istiyorum. Bunu yaparın yani. Bundan sonra Sıngel, gözünü açıp bilmem yerine Sıngel kodurmak istedim. Efendim Gidendiden sonra kanası arkaya doğru çünkü ona göre kova yaptılar. Her kuşun kendi kafası vardır. O kuşun o uçan durmana kova yaptı mı kazan gibi falan yani böyle. O kavamdı böyle bir şeyler. Ondan sonra yere delmek için hem tukana geçmek için hem yol. Bunu düşündüm nasıl yapacağını. Ondan sonra silah yapmayı düşündüm. Mermi bir, mermi iki, mermi üç mesela bunun silahına ayrı olacak. Meryem'i verinselerde tamam şey. Düşündüm derken sen önceden mi şey yaptın Tabii öncelerden hiç gittin ama. Tamam böyle şeye giderdim sen ama şimdi gitmeye galiba. Efendim, Meryem'i on uzun menceleri. Böyle bir şeyler düşündüm. Fakat Türkiye'de olmayacağına göre ben de işe çıkamadım galiba. Bağla bahçeyle ben. uğraşıyorsun. Yine şöyle. Dedim ki, Ziya Ül Hak dedim. Ziya Ül var -Hak haksında. Bu, Yapıdak ya, şarapolu yılanacak. Arıstan, arası yavta çakız akice, bir yavta herhangi bir, bir kınta aldı kalacak, böldü. Allah bak, yemin ediyorum. Zaman geldi, çok kızalacak etti. Alttan kaza o zaman. İnflak ittirme. Çünkü daha ileriden konuşursak, orada Yüksel Ali Bito var mı? Yani, şeyin babası. Berat'a burada var. Sen bilin mi onlar? Berat'a burada ha? Oo sen Ömer o... amca, e, çok ileri düşünmüşsün ya. Tabii canım. Benim alem öyle. ben söyleyeyim canım. Sen Dün boş de... ver. Düğünün mühünün nasıl oldu? Onları anlat bize. Efendim. Nasıl oldu düğünün? Ben düğünü tek bir şeyle tek birle yaptım. Evlendim Bir gün Ceynetoğlu önce. Onun kadarı Almanya'daki olan oldu. Ondan sonra bu şey ona gireceğiz. Dört tane, iki olan ekibiz. Bunlar okudum. Canım, ta ta canım. Böyle, o geçir işte zaman. Nasıl geçiyor şimdi teyzemle zamanınız? İyi geçiyor normal. Normal dedin, neden? <gülüyor> değil mi hocam? Oluyor mu böyle arada bir, değil mi? Adı, o olur. belli canım, olur o. <gülüyor> Neyse, değil midir oraya sana? Değil midir ya? <gülüyor> Garibiz. Oluyor herhalde hissettim ben de sen gibi. Tabi olabilir. Dövüşmek de olur, dövüşmek de ol, değil mi? Bir garip olur. <gülüyor> Kim dövüşüyor daha çok? Ha? Kim dövüşüyor? öşüyor? mi? Sinirli ben, mi? Ben sakin canım. Yallah, diye. Ben taburlu. Ben taburlu ya Allah her <gülüyor> şeyi tabirliyim, ben tabirliyim, ben tabirlik şeyim ya. Kurun o kuran. Dedim bir havuzum ya, havuz kelam. Abi diyor mu? Kurun ben. Hacıya gittin mi Ömer amca? Gitmedim yazıldık bakalım, bu bütün çıkamam. İnşallah çıkar. Teyzemi de götürürsün. Giderim diyor. Ya bakalım galiba. İnşallah o sabrı da öğrenir orada. Sana sabır eder. Dövüşmezsin. <gülüyor> ya, bu değişmez ki. Değişmez bu, mi? Bu, bu değişmez. Onun babasını <gülüyor> şey önceden çok severdi. Kanka. Hadi ikiye sormuyor başlığı. Burada gayrimayı sonra yani sürülmeyeceğim ona sergili yaptım. Daha diye. O da bir türlü bir ilmeğe geçiyor bir sürü. Bir ilmeğe geçiyor bir sürü. Karısı dedi aynı neyse nereye gitti geldi bizi de çekel görüyor mu çekel diyor bu <gülüyor> huy yağ bu geçilmez ki anasına mı çekmiş ah <gülüyor> anasının badiksi de aynı öyleydi Allah. neyse yani önce can çıkar sonra huy çıkar ben ölü yanıldırdım arkas ölü gibi bir baktım yani öldüğünden öldü. bakamıyor öyle. bu metre kadar bir vadaya geldi bu huydura huy sondan huy, çıkar daima huy Vazgeçilmez huydan. Şimdi nasıl geçiyor? İyi mi sağlığın saatin? Çok şükür. Zamanın. Şükür. Şimdilik iyiyin ona. Allah'ım şükür. Hala kızıyor mu? Çekişmiyordur gari canım. Değzem sana kızmıyordur. Evet, kızıyor çekecek. mu? Çekecek. Ben eskisi çalışıyorum en yani gari. Çalışmıyor diye mi kızıyor? Kadın kızma iyi gün dostum. Ya işte ayak kırıldan kere. Iki yıldan kırılır. Bir de oynak. Ona gerek şey demeyin Yani fazla çalışıyorum en gireyim çok güzel ilahi söylüyormuşum bizim için bir tane söyler misin Ömer amca ee, şey varmış yemenden gelen Peyser Karen'i. bunu söyleelim mi söylüyor anasından doğdu dünyaya geldik anasından doğdu dünyaya geldi. Melekler kanadım altına serdik melekler kanadım altına serdi Rasülün hırkasın tacına giydik peygamberin hırkasına tacını giydik Yemen illerine gittik aranek Yemen veysel Karani Anasından destor aldı durmadı, anasından destor aldı durmadı. Kabe yollarından göğün ırmadı, Kabe yollarından göğün ırmadı. Geldi habibini evde bulmadı, geldi peygamberi evde bulmadı. Yemen illerine gitti garani Yemen illerinde veysel garani bin deveyi bırak çaya güderdi bin deveyi bırak çaya güderdi anında yarısın zekat ederdi anında danız fırına Zekat ederdi Deve bilesince Tevhut ederdi Deve bilesince Tevhut ederdi Yemenilerinde Veysel karani. yemen Yemenilerinde Veysel Karani Ağzına sağlık Ömer amcacığım Sağ Teyzemin ismi, <gülüyor> ismi neydi? Buyur Teyzemin ismi neydi? Hatice. Hasibe teyzem şimdi kırılmaz değil mi bize? Ya. Kendi de yok. Ya ya kırılmaz. Bence sen onun gönlünü almak için bir de ona bir türkü söyleyiver. Unuttum diyorsun ama. Unuttum ya. Ona yazdığını unuttun mu? Yok. Unuttum. Seni seneye var. Ya. Başka bir şey diyeneyim mi? İlayı da söyleyeneyim mi? Tamam dur. Doldu mu hafıza? Tamam değil mi? Hafızası doldu!